Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali dün gece başladı. Etimeskut Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ilk gününde katılım yoğundu. Sanatçı Mustafa Ceceli'nin de sahne aldığı festivalde Etimeskut Belediye Başkanı Enver Demirel Kanal Bey'e konuştu. Birlik, beraberlik mesajı verdi. 1999 yılında yapılan Etimesgut Belediyesi 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali başladı. Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel festivalde Kanal B'ye konuştu. Son iki yıldır pandemiden dolayı gerçekleştiremediğimiz... Ancak bu yıl heyecanla beklediğimiz Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivalimizin 24.sünü bugün başlatmış bulunuyoruz. Demirel, festivalin birlik ve beraberliğe hizmet ettiğinin de altını çizdi. Tabii ki bu bir kültür sanat e, festivali. Bu Türk'ün toyu gibi adlandırabiliriz. Ve Türk coğrafyasında yaşayan, e, kendini bu millete mensup hisseden, herkesin festivali, şenliği, toyu bu bu coğrafyalardaki bize ait, bizim milletimize ait değerlerin yaşanması, yaşatılması, anlatılması, geleceğe taşınması. Bizi biz eden değerlerin etrafında buluşmak, kaynaşmak ve e, gençlerimizi bu bilinçte yetiştirmek ve bu yönüyle Ülkemize hizmet etmek maksadıyla düşünülmüş, programlanmış ve bugüne kadar da her geçen yıl çok daha etkin ve yoğun katılımla gerçekleşen festivalimizi inşallah 10 gün boyunca burada gerçekleştireceğiz. Türk Beyleri Kent Meydanı'nda kurulan standlarda Anadolu ve Türk dünyasının yemekleri, kıyafetleri, ört ve adetlerine ait birçok unsurda sergileniyor. ...Festival'in ilk günü Kars, Ardahan, Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği ile... ...Adana'lılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği'nin gösterileriyle başladı. Etkinliğin ilk gecesinde sanatçı Mustafa Ceceli de sahne aldı. <Sessizlik> Öleceğim mi, kalacağım mı, neyli, neyli, neyli. Bir geçiyor burada günleri? Vazgeçilmez oldun receli kent meydanını dolduran ankaralılara keyifli anlar yaşattı. Yardımda, sanki hep sen da. Bu yılki festivalde Türk Cumhuriyet ve Toplulukları, Hemşeri Dernek Vakıflarının yer aldığı 30 katılımcı yer alacak. <gülüyor> Etkinliği 10 gün boyunca 1 milyon aşkın Ankaralının ziyaret etmesi bekleniyor.